Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Ekim 2019 astrolojik gündemi siz sevgili koç burçlarına ne gibi etkiler getirecek bunlardan bahsetmek için bu videoyu hazırlıyorum. E, 2019 yılının başından beri aslında siz sevgili koçlar oldukça kadarsal etkilere e, maruz kaldınız. Tıpkı terazi, yengeç ve oğlak burçları gibi. Çünkü öncü burçlardaki gezegen etkileşimleri e, fazlasıyla sizleri hırpaladı diyebilirim. Özellikle Eylül ayında da başak burcu temaları haciz ve daha çok günlük işleriniz, rutinleriniz, iş hayatınız ve yapmanız gereken sorumluluklar ve belki de sağlığınız gündemdeydi. Ancak bu ay biraz daha taşların yerine oturacağı, biraz daha kararlılıkla ve kendinizden emin adımlarla ilerleyeceğiniz bir ay diyebilirim. Bu ay özellikle... Haritalardaki akrep temalarının ön plana çıkmasıyla beraber sezgilerin ve kuşkuların aslında daha çok gündemde olacağı bir süreç olacak. Akrep burcu zaten sizin 8. evinizi temsil ediyor. Dolayısıyla bilinçaltı temizliği ve zor meseleleri çözme konusunda da gündemleriniz olacak sevgili koçlar. Biliyorsunuz bahar aylarından itibaren... Satürn ve Püriton'un retrosuyla özellikle haritamızdaki Oğlak Burcu'nun temsil etmiş olduğu alanlarda yani sizin 10. evinizde kariyeriniz ve geleceğinizle ilgili noktalarda bir takım karmik etkilere maruz kaldınız. Belki ne yapsanız olmadı, belki tuttuğunuz şeyler elinizde kaldı. Bir takım zorlanmalar ve kontrol dışı durumlar yaşadınız. Ancak 18 Eylül'de Satürn retrosunun bitmesi bir 3 Ekim itibariyle prüto retrosunun da tamamlanmasıyla beraber süreçleri tamamlayacağız ve artık kariyeriniz ve geleceğinizle ilgili ne yapmak istediğinizi daha iyi bilen daha net adımlarla daha kendinden emin adımlarla ilerleyen bir konuma geleceksiniz sevgili koçlar. Evet Ekim gündemi Plüton'un ileri harekete başlamasıyla aslında başlıyor. Plüton uzun süredir retrodaydı ve Oğlak Burcu'ndaki bu yoğun gezegen dezilemiyle beraber kariyerinizi şekillendirme noktasında zaman zaman kontrol dışı dönüşümlere açık olduğunuz diyebilirim. Artık dönüşüm zamanı ama bu sefer ipler ve kontroller sizin elinizde olacak sevgili koçlar. Yine 3 Ekim günü Merkür'ün Akrep Burcu transitine başladığını görüyoruz. Akrep Burcu sizin 8. evinizi temsil ediyor. Merkür'ün 8. evinizde olmasıyla beraber daha çok ortak bütçeler, parasal konular, başkalarının sorumlulukları, rüyalar, bilinçaltı, zor meseleler, psikolojik sorunlara ilişkin bir takım zihinsel beyin fırtınaları yaşayabileceğinizi söyleyebilirim. Özellikle. Eşinizin maddi durumu ile ilgili iyicil etkiler söz konusu olabilir. Merkürün Akrep transiti boyunca veya sorumluluklarla alakalı biraz daha rahatlayabileceğiniz ve çözüm yolları bulabileceğinizde bir süreç deneyimleyebilirsiniz. 4 Ekim'de ise Mars'ın terazi burcu transitine başladığını görüyoruz. Mars terazideyken biraz aslında rahat etmiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Mars koç burcunun gezegeni terazi ise koç burcunun zıt burcu. Dolayısıyla Mars çok da rahat etmediği bir burçta diyebilirim. Terazi burcu daha çok iş birlikleri ve ilişkiler üzerine motivasyonu yükseltirken Mars biraz daha bireysel bakar olaylara. Mars'ın terazi burcunda olması... Sizin de edineceğimizi evinizi doğrudan etkileyecek sevgili koçlar. İkili ilişkilerde zaman zaman zorlanmalar, tartışmalar, agresif çıkışlar söz konusu olabilir. Özellikle partnerinizin size karşı agresif çıkışları ön planda olacağı benziyor. Çünkü her zaman işbirliği ve her zaman fedakarlıkla kurulan ilişkinizde bencilce çıkışlarla karşılaşabilirsiniz bu ay içerisinde. Bu durum tartışmalara açabilir ve hemen bir takım kararlar vermek isteyebilirsiniz. Ancak Mars'ın terazi burcu transitinin tamamlamasını beklemenizi tavsiye ediyor olacağım. Evet ilerliyoruz. 7 Ekim günü aslında ayın en zor günlerinden birisi. Çünkü hem Merkür ile Örenüs karşıtlığı hem de Güneş ile Satürn'ün karesi söz konusu. Bunlar yine sizin 7. ve 8. evinizi doğrudan etkileyecek sevgili koçlar. Özellikle parasal konularla ilgili Merkür ile arasındaki karşılıklık. E, dengeleri tam oturtamamanız, e, alacak verecek dengesini oturtamamak, kaynakların yetersizliği veya kazandığınız kendi emeğinizle kazanıp elde ettiğiniz şeylerin başkalarının sorumlulukları ve başkalarının çıkarları için e, feda edilmesi gerektiği gibi zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Bunlar tabi biraz can sıkıcı olacaktır, ancak birkaç günlük etkiler. Aynı zamanda ilişkinizin geleceği ve ilişkinizin gidişatı ile ilgili e, desteklenmediğiniz, sınırlandırıldığınız ve ilişkiye için yapmış olduğunuz fedakarlıkların e, kıymetinin bilinmediği düşüncesi de sizi aynı oranda rahatsız edecektir. Ama dediğim gibi bunlar birkaç günlük süreçler e, ortalama 10 Ekim'e kadar bu süreçlerden kurtuluyor olacaksınız. 8 Ekim günü ise Venüs'ün Akrep Burcu transitine başladığını görüyoruz. Venüs'ün Akrep Burcu transiti yine 8. evinizde meydana gelecek. Dolayısıyla bu süreçte özellikle Ekim ayı boyunca parasal destek bulabileceğiniz kaynaklar ortaya çıkabilir. Kendi çalışarak kazandığınız değil ama size ekstra kazançlar sağlayan belki işin belki aileden birinin maddi durumu, belki ekstra bir prim, belki devam eden bir davanın sonuçlanması ve bir tazminat hakkı gibi Konularda iyicil etkiler söz konusu olacak ve aynı zamanda bilinçaltı problemlerini çözmek, daha derine inmek, daha derin ve köklü sorunlara karşı temizlik yapmak açısından da Venüsün Akrep Burcu transiti etkili olacaktır sevgili koçlar. Devam ettiğimiz süreçte 13 Ekim günü hem Venüs zoranıs arasında bir sert açı meydana gelirken aynı zamanda Güneş Jüpiter arasında iyicil bir açıyla karşılaşıyoruz. Venüs zoranıs arasındaki etkileşim yine sizi maddi alanlarda biraz zorlayacağı benziyor. Umudunuzu bağladığınız bir yerle ilgili son dakika gelişmesi veya sıkıntılı bir durum sizi o anda gelebilir ancak daha sonra güneşle jüpiter arasındaki icil etkiyle beraber biraz rahatlayacağınız belki seyahat imkanları yakalayacağınız belki ilişkinizde ortak bir paydada buluşma Olanağa taşıyacağınız bir durum söz konusu olacak ve 13 Ekim günü çift ruhlu bir gün olarak devam ediyor olacak sevgili koçlar. 14 Ekim günü ise burcunuzda bir dolunay var biliyorsunuz dolunaylar ay ile güneşin karşı karşıya olduğu görünümlerdir. Ay duygularımızı ve iç dünyamızı geçmişimizi temsil ederken güneş daha çok geleceğimizi hayatımızdaki otorite figürlerini ve hayatımızdaki realiteleri sembolize eder. Dolayısıyla aynı güneşin karşı karşıya olduğu her dolunay daha doğrusu dolunayların her biri gergin açılar barındırır. Sırf bu nedenden dahi olsa ve burcunuzda gerçekleştiği için tabii ki doğrudan etkileneceksiniz. Özellikle 20 derece Koç burcu civarında ayınız yükseleniniz veya güneşiniz konumlanmışsa siz daha büyük etki alacaksınızdır sevgili Koçlar. Bu dolunayla beraber hayatınızdaki her alana ilişkin sonlandırmalar ve kararlar evresine geleceğinizi söyleyebilirim. Özellikle bireysel çıkarlarınız, ikili ilişkilerde yaşamış olduğunuz problemler geleceğe doğru bakarken yönünüzü ve yolunuzu tam olarak idrak edemeyişinizin son bulması adına kendinize dış görünümünüzden tutun da karakter özellikleriniz, iletişim biçiminiz, geleceğiniz ve ilişkilere bakış açınız gibi birçok alanda Yeni kararlar evresine geldiğinizi ve yolun sonuna geldiğinizi söyleyebilirim. Artık bu saatten sonra bir takım şeyleri sonlandırmak, size hizmet etmeyen şeylerden vazgeçmek ihtiyacı içerisinde hissedeceksiniz kendinizi sevgili koçlar. 16, 17, 18, 19, 20 Ekim günleri bu ayın belki de en şanslı günlerinden diyebilirim. Bu aralığı mutlaka değerlendirmeye çalışın. 8. eviniz ve 10. evinizle ilgili konularda çok ciddi destekler hissedebilirsiniz. Özellikle 16 Ekim'deki merkür Neptün etkileşimi, bilinçaltı sorunlarınızı çözmeniz, geçmiş kalıp yargılarınızı terk etmeniz adına sağlıkla alakalı eğer bir probleminiz var ve doğru doktoru, doğru şifa arayışını bulmaya uğraşıyorsanız bu alanda da özellikle doğru kişilerle tanışabilirsiniz ve e, bilinçaltı çalışmaları yapmak e, zihninizi arındırmak adına da bu süreçte başlayan etkileşimler 20 Ekim'e kadar sizi rahatlatacaktır sevgili koçlar. E, 20 Ekim günü ise Merkürün Plütor'da ve Venüsün Satürn'ü çok güzel etkileşimleri var. E, bunlar yine sizin 8. ve 10. evinize etkileyecek. E, burada özellikle bahar aylarından beri yaşamış olduğunuz sıkıntılara kalıcı bir çözüm yolu bulabilirsiniz ve bu çözüm yoluyla beraber dönüşüm enerjisi içerisine girebilirsiniz. Buradaki e, kilit noktalar aslında kilit kelimelerde kalıcılık ve eee Dönüşümdür bu noktada geleceğinizle ilgili ne yöne doğru gideceğinizi bilemediğiniz ne yapmanız gerektiği konusunda sürekli olarak bocaladığınız bir gündeminiz varsa artık 20 Ekim'e kadarki süreçleri değerlendirerek bu alanda kalıcı bir fikir aklınıza gelebilir sevgili koçlar. 21 Ekim tarihinde Mars'la Kuzey Ay düğümü arasında ve aynı zamanda Güney Ay düğümü arasında sert bir açı var. Ee, biliyorsunuz zaten e, 2019 yılının başından beri Güney ve Kuzey Ay düğümleri siz sevgili koçları da diğer öncü burçlardaki gibi e, fazlasıyla etkiledi. Şimdi Mars'ın etkileşimi yönetici gezegeninizin e, etkileşimiyle beraber özellikle ev aile dengesi ve kariyer dengesi arasında bir gerilim hissedebilirsiniz. Burada eviniz, aileniz, ilişkiniz, kendi kendi bireyselliğiniz, gelecek hayal ve hedefleriniz, kariyer dengeniz arasındaki çelişkiler ve gerginlikler bu hatlarda oluşan sıkıntılar ki zaten astrolojide köşe noktalardır 1, 4, 7 ve 10. evler oldukça kritik noktalardır esasında. Bu tarz kritik kişiler ve konularla ilgili yaşanacak karmik etkiler sizi biraz gelebilir, öfke enerjisine kapılmanızı sağlayabilir. Bu nedenle tabii ki sizde bir takım konularda özellikle evli koç boşarı partnerinize karşı kılıcı olabilirsiniz veya ilişkilerde biraz sanki kopma noktasına gelinmişlik hissi oluşturabilir Ancak bunlar birkaç günlük etkilerdir. Çok fazla büyütmemekte fayda var. Sadece 2019'un mesajını almaya çalışın buradan. Yeniden bir hatırlatma aslında. 2019 yılından beri kontrol edemediğiniz gelişmeler neler? Burada size verilmeye çalışılan bir mesaj var. Bunu anlamaya ve çıkarmaya çalışın. Bu bir hatırlatma niteliğinde diyebilirim. 23 Ekim'de ise Güneş Akrep Burcu'na geçiş yapıyor. Güneşin Akrep transiti ile beraber artık 8. ev konuları coşuyor sevgili koçlar. Daha çok içinizde önereceğiniz belki çok derin bir bilinçaltı çalışması yapacağınız özellikle bir bilinçaltı temizliği bu tarz e, psikolojik destek almayla ilgili veya e, zor meseleleriniz çözme ile ilgili destekler ve yardımlar beklemek açısından. Ee, Ekim ayı oldukça uygun. Doğru psikoloğu bulabilirsiniz. E, doğru çalışmacıyı bulabilirsiniz. Yani danışmanlık aldığınız kişilerle e, özellikle zor meselelerinizi çözmek konusunda e, paslaşabilirsiniz. Ve bu alanda onlardan destekler görebilirsiniz. Evet. 27 Ekim günü Mars Satürn arasında bir kara açı var. Yine sizin 7. evinizi 10. evinizi etkiliyor. Mars-Satürn karesiyle ile beraber özellikle ilişkilerdeki e, hayaller ve ilişkilerdeki hedefler noktasında bir e, Daralmışlık hissiyatı olabilir. Örnek veriyorum evli bir koç burcusunuzdur. E, kariyerinizle ilgili yapmak istediğiniz bir şey vardır veya eşiniz bunu engeldir. Tam tersi de olabilir. Siz de işinize engel oluyor olabilirsiniz. Bunun yanı sıra bir ortağınız vardır. Ortağınızla şirketinizi, işinizi büyütmek istiyorsunuzdur. Ancak ikinizin bu Ortaklıktan beklentileri ve gelecek hedefi hayalleri farklıdır. Siz bu alanda köşe, köşeye sıkışmış, daralmış, bunalmış hissedebilirsiniz. Burada dediğim gibi özellikle bol bol tartışmalar yaşayabilirsiniz bu etkileşimlerden dolayı partnerinizle veya ortağınızla veya ondan size gelecek sert çıkışlara karşı da Şaşkınlık yaşayabilirsiniz. Yani bu konuya karşı da hazırlıklı olmakta fayda görüyorum. 28 Ekim tarihine geldiğimizde ise bir yeni ay bizleri karşılayacak. Akrep Burcu'ndan. Akrep Burcu'nun 4 derecesinde meydana gelen yeni ay yine 8. vurgusu yapıyor sevgili koçlar. Burada özellikle zor meselelerinizi yeni bir bakış açısı getireceğiniz. Bilhassa psikolojik ağırlıklı sağlık sorunlarınızla ilgili destekleri bulabileceğiniz. Belki ameliyat geçirmek gibi niyeti olan koç Burcu'ysanız. Bu arada ameliyatlar için de doğru tarihler e, bu tarihlerdir. Özellikle Ekim ayının son günleri e, ve Ekim ayının aslında geneli ameliyatlar, zor meseleler, zor konular, sağlık problemleriyle ilgili e, çözülmeler e, yaşamanın söz konusu olacaktır. E, biliyorsunuz 8. ev birçok e, konunun e, dahil olduğu bir ev. Eşin maddi durumuyla da ilgili yeni gelişmeler olabilir. Sorumluluklarınızı paylaştığınız kişilerle ilgili de yeni e, olaylar cereyan edebilir ve bilinç aldığınızda bir temizlik yapmak veya sağlık sorunlarınıza çözüm bulmak, doğru doktoru bulup ameliyat kararı almak için de Ekim ayı oldukça uygun gözükmekte ayın son günü e, merkür retrosu başlayacak e, merkür 27 derece akrep burcunda geri hareketine başlayacak bu da özellikle ekim ayı gündeminin yeniden bir gözden geçirilmesi için aslında bir fırsat niteliğinde kasım ayı biraz ekim ayı gündemini gözden geçirerek başlayacak gibi gözükmekte biliyorsunuz merkür retrolarını e, önemli işler anlaşmalar e, imzalarla ilgili e, retro bitimini veya retrodan öncesini tercih etmenizi genellikle e, salık veriyoruz bu süreçte özellikle ortaklığı işler eşin maddi durumu ortağın maddi durumu ortaklı işler ve bütçe dengesi ile alakalı borça girmek kredi çekmek bütçenizle alakalı zor bir konuya dahil olmak gibi gündemlerde Bilhassa Merkür Retrosu'na kadarki süreci değerlendirin. Aksi takdirde aksaklıklar, öngörülemeyen durumlar, sonradan ortaya çıkaran, çıkan gelişmeler biraz can sıkıcı olabilir. Merkür Retrosu'na imzalar, anlaşmalar, borç ve taahhüt altına girmeyi çok fazla tavsiye etmeyeceğim. Özellikle 8. yeriniz etkilenirken. Evet, Ekim ayının gündemi bu şekilde kısaca toparlarsak. Ee, umarım güzel bir Ekim ayı geçirirsiniz. Bu ay sizin videolarınız biraz geç oldu. Bu nedenle özür diliyorum sizlerden. Balık burcundan başlayarak e, sizin burcunuza doğru gelmek istedim. Ancak bazı videolarda teknik aksaklıklar da yaşanmış. E, bu nedenle süreç biraz daha uzadı. E, her birinizden özür diliyorum sevgili koçlar. E, umarım anlayışla karşılarsınız. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Videoyu beğenip eğer beğendiyseniz tabii aşağıda yeni video fikirleri ile ilgili yorumlarınızı paylaşırsanız yine çok sevinirim. Danışmanlık almak isteyenler Instagram hesabımdan süreci hesabını takip edip DM yoluyla bana ulaşabilecekleri gibi evrenselkadimbilgi@gmail.com adresine de e-posta gönderebilirler. Her birinize mutlu bir ay. Hoşça kalın.